Şaşırtan bir Brawl Talk oldu, çünkü hiçbir sızıntı olmamıştı. Verilmeyen detaylara geçelim. Öncelikle şu an arkada çalan şarkı, yeni sezon menü müziği. Evet, Brawl Talk'ta yeni karakteri gördük. Bu karakter suyun üstünden gidebiliyor. Bu sayede çok değişik buglar olacak diye düşünüyorum. Elmasları suyun üstünde düşürmek, çift hesaplaşmada arkadaşını suyun üzerinde doğurmak gibi pek çok bug olacağını sanıyorum. Tabii ki bunlar düzeltilecektir. Yeni karakter Raf ve Suquik üçlüsünün son üyesi olarak geliyor. Gerçekten de güçlü bir karaktere benziyor. Aslında bunların hepsi Brawl Talk gelmeden önce sızdırılmıştı ama yetişmez diye paylaşmadım. Brawl Talk'ta verilmeyen şeyleri söyleyeyim. Yeni yükleme ekranı bu şekilde. Yeni güç liginde altın lige yükselince verilen profil ikonu. Brawl Talk'tan önce tahmin ettiğim gibi yeni aksesuarlar geldi, Brawl Talk'ta sadece 4 tanesi verildi ama bana gelen bilgilerde hepsi var, baştan hepsini söyleyeyim. Lola, egosuyla yer değiştirir. Bibi, yavaşlatıcı bir aksesuar ama nasıl olacağı belli değil. Colette'in verdiği hasarın bir kısmı kendi canını doldurur. Emzin mermisi duvarların üzerinden geçer. Grom, patlamada 3 bomba. Byron, 3 mermi birden atar. Su mermisi patlayınca patladığı alandaki çalıyı görebilir. Belin mermisi duvardan seker. Peng'in aksesuarı sersemletir ama nasıl bilmiyorum. Eşin, anında sinir barı dolar. Ve yeni karakterin pinleri ise bunlar. Can eşyasına bir düzeltme geldi. Tik'in yıldız gücüyle birleştirirsek. Hasar almadığı ve ateş etmediği her saniye can dolduracaktır. Bu sezon tik kasma sezonu olacak benim için. Yeni denge değişiklikleri ise rafın hasarı 1680'e çıkmış. Brock'un canı 4000'e çıkmış. Grom'un atış, Brock'un canı 4000'e çıkmış. Grom'un atış hızı da hızlanmış. Bunların kesin olmadığını da söyleyeyim. Dediğim gibi kulüp dükkanından sınırsız güç puanı almakta geldi. Beni izleyen herkes yine her güncellemeyi önceden öğreniyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.